Aslan Martin kaçtı. Fren deye katıma bu. Hı. Bunları satabilir miyim? E, satamıyor. Çıktı. Olur Aston güzel. Martin Kanka Kuş. bu eee şey mi? Ne bu? Kren ne alıyorsun 800K'ya açıyorsun. 800'den 800. O şironlar, işte. e, e. O zor biraz. Arka Kaç arka düşüyorlar bu arada? Orada. Yine maske. Bugatti Allah mi? Yok. Rock çıkıyor. Lan Mars'a <gülüyor> Yara çıkıyor. En azından elli kayıyor. <gülüyor> nah. İşte boss bizim <gülüyor> paraları buralarda yiyor. <Ya. gülüyor> <gülüyor> bildiniz. Aa bir şey çıktı lan. Sık etti. Hugo boss glove eldiven geldi. Eldiven geldi. Eldiven. Yarra ya. bildiniz. Çapı ama ne renk. Ya. Ne renk bakayım. <gülüyor> evet bu işte. <gülüyor> evet bu işte. Yara bildiniz ya. Oooo boss öldü ya. Yuuu. Eldiven geldi eldiven. Yuuu. Yuuu. Yuuu. Yuuu. Ama şimdi eldiven de. Köneksel Nereye bileyim ya? yani. mi? 3 milyon, milyon mu bu? <gülüyor> 2 milyon muydu? Güzel aslında 50 ben 50 ben kırdı seni ha Kurtardı kurtardı Uğur istiyordu yani ya ben ya. yani oradan biliyorum alış alış Fiyatları yüksek onları Şükür yap şükür yap Totem çükür <gülüyor> Şuda olur ya Maşallah maşallah bir yayıncı be. Şimdi de parçası duruyor. Kanka açıyorum. Osman şanslı adamlar ya. Bir tane araba çekelim. Oğlum, oğlum en şanslı ya. benim ya. Bir bot Arada. diyor, bir sen diyor. araba Net en şanslı benim. Al sizi araba burada. O, e, o araba aralı Ferrari. Mazda değil. Vermeyin Mazda değil yap, ya. Mazda n'apıyon işte ya. <gülüyor> Ali neredesin kanka ha? Ölüm Ölüm ya? ya. Ee, bana bir şey ya. sat. Açıyorum bir daha. Aç bir daha. Oh. Heyecanlı bir şey. Tam geliyor. Bir dakika dur. Ali koyacağım oraya bir şey. Bekle. Kanka ayıp değilim ya. O araba gelse ne güzel. Tam geliyor gibi gösteriyor sana pıt geçiyor. Neresinizler ya? Heh, Galiba kank... 2000, 2000 dolar falan ver. Ver. Seed kazandın kanka Seed kazandın kanka, ya da 2000 dolar Şaka gibi <gülüyor> ya E bu neredir ya? A, a, a, a, a, a, a, a, ayıp a, olmasın diye koyduk İyi bir kötü gibi hissediyorum Mopi İçin Evet Mopi tane açacağım imo imo kanka imo işte hadi. Piyando 2 tane ise çıkabilir Piyando Aaa Seed Belki Grand Ticket Hadi bakalım Css'i getirmişler kafamı siktir. Evet kanka çok gibi. kötü ya. Css e çıkmaz oğlum ya o. Yok kanka. Oğlum maybah niye çok A, az var ya? Maybah var. Luminus. Ananı sikiii. Ananı sikiii. Level 3 çanta. O ne? Yok, Bana çıkanın farklı renkli çıktı. Vay. Bende var <gülüyor> zaten bundan. Kırmızısı var İkinci oldu bu ya. Bak imopi sen ben. Yok imopi sen ben bunlarla gezecek bende de var ama. Emo siyah maske giderse bala satsana 3 milyonu. Durun tıkıtma aldın emo. Evet iki tane aldım. Birini açtım baş çıktı şimdi sıra ikincisinde. Siyah maske var bir tane. O çıkarsa 3 milyonu satsana bana. Arabayı zahmet. Ay nüğünü söyle. Arkada ayak çıktı. Al onu 14 milyon. Dur. Aman ne sreti bu da patladı ya? Bu nedir yani? Bu nasıl? Nasıl bir? Bu ne abi ya? Valla ya. ben 750 kadına alıyorum. Tamam, gel artık lütfen gel. Ben yani yine lütfen connection lost bu arada. Ne bariyo lan? Bilmem ki. Yinin bahçeyin bahçeyin. Aaa. Yan koltuğa bin. Gel. Gel gel yan koltuğa. Yok kolta. yok. Şey bir var. Metal Pass göreyim. Geldiyim mi? Aaa. Şöyle ışığın altında. Aaa oh, kardeşim para çıkartınız o kadar gelin tatoo yapın. Bak vücudunuz çıplak sizin. Ya şu Alex sizeyim benim diyeyim şuna. Hmm. Malamanlık dedi. <gülüyor> ne? Ya oğlum bu bizim şeyler <gülüyor> Grant Tikit şeyleri çıkıyor mu? Benimkini gören var mı hiç? İki tane attım ikisini görmedim. Araba çıkarsa çıkıyor. <gülüyor> ya vurlası vuracağım bak şunları. er Ya bizden bizden bizden bizden bizden. bizden siktiğimi. nasıl mi? alamazsın ya? Ama kasa oh. aç yok Tamam tamam tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> Onur söyleyeyim şeyde kimse var mı? Açıyor. Var kanka bir tane eee kardemik yapıyor şu anda. Aa, aidem aidem geledim. Lan oğlum şeyi unuttuk. 850'ye gidecektik ya. Kutu açmakta. Bir dakika, Ona bir göre giriş yapıyorum şu anda. Aircraft'a gidelim. Hadi şey. E, FBI falan da yok. Aircraft'a gidelim. Haydi. Arkadaşlar etkinliğe çıkıyoruz. Hemen hazırlanın. Ben şeye gidiyorum. Oğlum ben suyun içinde doğdum. Ne alaka? F1 atacak. E, Helikopter tako. kim kiralıyor şimdi Beyler? Kiraladı. Al dokuz tane. Bugün şanslı ben de deyimişim. Kanka bir şey Oğlum, soracağım. Şeye ekranıma bir gelir misiniz? <gülüyor> Ancık. Sende de yok, bende de yok ya. <gülüyor> ne oldu Ne alaka amına koyayım burası? Ne Biliyorum. bileyim lan. <gülüyor> falan mı? Geçen Air... de olmuştu. Ya yok kanka şuradaydım şurada. Köpek balığı gelmeden F1 at. Köpek balığı gelecek. Bakalım uçtum iki. Köpek F1 at köpek balığı sıkecek. <gülüyor> Sikereceğim balığını da köpeğini de ya. <gülüyor> Beyler şimdi kim kira alıyor? Hadi. Alıyor söyleyin. Deventi. Ha? Levent. Aircraft mı? <gülüyor> <gülüyor> Aircraft. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? Hadi Allah'a emanet. 14. Oğlum 760 çok güzel ya. Fiyatı ne kadar? Hadi bakalım. De i̇nşallah. İp. Sana bir Sen mektan'ın mı acı alman okuyun? Grant coin değil mi Ney. Sırayla sırayla. <gülüyor> bir dakika araba çıkma sesi geldi arkadan. Yok başkasına çıktı o zaman. Kıyıda hmm. meeting attı birisi. Ağam dolusun. Sen? Ben atmadım. Hoş geldiniz. <gülüyor> Bak oyuna inanmıyorsana. Şöyle bir şey bakayım beni. Evet evet Boş araba araba Boş. araba çıkmadı. Kanka zaten sesi geliyor araba çıkınca. Hadi araba Aa o neydi bu? Alt enter aldı. Yok meeting. Eee Discord linki geçer misiniz arkadaşlar chat'a? Bak hadi, ben de hadi, benim hadi. de açasım geldi şu an ama x 7 miydi? X5. Oğlum miydi? bunun zaten bütün jipleri var. Bu niye açıyor ben onu da bilmiyorum amına koyayım. Kanka borusan yapacak. İleride Rent'e kar alacağız ona borusan yapacak plakaları. <gülüyor> Ay, o kadar jibi var zaten daha ne istiyor bu adam bu lafı. Yani 15 kanın tanesine Meklerin kafası. CD'yi başkası aldı. çıkardı ya. Bence savunmaya gidip açsın ne diyorsun? Savuna mantıklı olabilir lan biz arkadaş öyle çıkardık orada çıkardık Dur he. dur aç ben aç pazarda. Yes. Ben pazarda çıkardım. Ya abi kime nerede çıkacağı belli olmuyor. Bunların hepsi hikaye. Oğlum, hikaye. Totem. Ya. totem. Ad Kesin admin ne şey de, rahat. Totem bu totem. Bir de ne düşsünü. Ha admin yalan. Admin ya. bize demedi, yakın kız biz, arkadaşına dedi. Biz o bonusla alakalı ya. Bir, Adminle konuşuyoruz, nerede açalım muhabbeti falan filan oldu. Savunaya götürdü bizi. Şöyle diyeyim ben sana. Biz, da açtık. Evet, Samet ben sana şöyle diyeyim ben daha önce bir sunucuda adminlik yaptım. Orada da bu muhabbet vardı ama bu bonusu var. %20 çıkma ihtimali var rastgele. Açtıkça artıyor işte. Bu arada Derine insanların şansını ya. yükseltebiliyor adminler, o net bir şey. Ya onu ayarları değiştirip yükseltebiliyor, ben ayrı bir mi? konu. Çünkü bir tane orospu çocuğuyla şey çeviriyoruz, chart çeviriyoruz. İkimizde de bol bol çip vardı. Öyle diyeyim ben sana Arada adminleri falan vardı, şansı tutalım seni. Ayarlarını bonus ayarlarını değiştirebiliyordun, ben de de vardı. O yaptım admin Şimdi arttırıyorsun, daha çok çıkıyor. Azaltıyorsun hemen geri, düşüyor. Mantık o. <gülüyor> Adi araba Bari port. Ya 8. bir çözüm aman okuyun Yok hala Aha fıt yaptı yok Bu nedir ip ip ip ip İnsan bir araba, araba Araba araba araba araba Çıkmıyor, çıkmıyor. Hadi çık, hadi çık çık çık çık çık çık. No. O kaç Mesle tane oldu insan bir tane araba atar ya bu kadar. Oğlum Türkolar da baksana hasle seviyor. Asları ah, verdi. Nerede? Araba Korsu'da. çıktı. Aa Leo Galanti'm. Mailleri çıkalım da. Kaç tane var? Kutun aç mı aç mı? Aa bon, bonusu al gerçekten. <gülüyor> Hayırlı olsun. Niye açtın ya? Ram tamam, durdu açma açma. İpne bana tutun kaldı. Niye niye? Allah bugün ne halt çizmişsin çıkıyor. Lan ipne Sefa. Hayırlı olsun. Dur şalak. oğlum dur. Oğlum dur, <gülüyor> oğlum, dur açma amına koyayım. Ya, üç ya üç tane, oğlum siktir git. Tepside açacağım ya. 3 tane ben ben versene bonusum gelsin. Ya salak kendimiz için bonuslan senden alırdık kasaları bizim. Zaten yani bonusum 3 tane kaldı bonusu. Ya oğlum durun ya. Oo Sefa sizin baklarınla geziyor ha? Yok. Yo Nasıl Divo'yla ediyorsun? getir Divanın Divo'nun sigorta daha bi' Dur oğlum daha duru, daha duru, grad coin için hazırlanıyorum. Ali İpnes sen çıkarırsın da bu adam çıkaramaz mı? Hmm. Kardeşim ben 760'ı çıkardım ya bana yeter ya, ben başka araba istemiyorum zaten. <gülüyor> en güzellerinden birini çıkardım. Kanka ben de bir 10 tane X7 açsam mı ya, ne diyorsun sen? Gerek. Vallahi ben şu an 10 tane Xedi kasa satıyorum kanka. Bugün herkes bir şey çıkıyorsa bana da çıkamam. Yayın açınca 0'a 500K. Evet Oo. arkadaşlar. En en çok istediğim yere geldim şu an. Açıyorum ben ya. Bir keş kasa pe gidecek kanka. ama. Kanka yok ben yayın açınca sıkıntı oluyor bende. Şanssız şanssız oluyorum. Ne açıyorsun pe? Verdin bana 500K. Devam mı? Kefilim. Devam. Abi araba çıktı. Aventador çıktı. Aventador çıktı. Ya lan. Git gitti olay. Var ki adam evet, var. Evet. Var zaten var. De, de. var 500 mü istiyorsun? Vardı. De, 5 daha çıktı. İnfemnus geldi. İnfemnus geldi kanka. Ya Leo salsınır mısın şimdi? Oğlum geçen şans mı Gel aile evin önüne de seni bir vuralım ama. Bir şey son Nasıl gün şey, diye şans, şans mı arttı acaba? Ya. Herkes çıkartıyor bir şeyi. Onun arabanın anasını sıkmıştı. Şansı artmadı herkes son gün açıyor. durmuyor kanka. Hiç durmuyor patır patır gidiyor bak. Ama bak bak. Böyle şans olamaz ya. Bak şuradaki herkese sor. Yani burada sen filan da Şahit Pusat da biliyor ben biriktirdim bilerek dedim ki Ben totem yapacağım o divu istiyorum dedim yine çıkmadı Baş çıktı Kardeşim ben de Konise Kligara için açtım ama çıkmadı Bugaht değil aldın Hadi üstü. Hadi abi. üstü o saat ol Bugaht değil bir Maybach versin be Bir Çiz Maybach be de. Çok ne bir şey diyorum. değil bir Maybach be Maskana elle olsun Maskana geldi Maybach Çıkan değil de mı? İki karar araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba geldi. Araba geldi. Bu da kıyafette güzel duruyor lan. Güzel Çok güzel. Bayağı, bayağı. güzel bayağı. Bayağı. gibi bu. oğlum ne bu? Sana gibi. Bana da bu geldi. Karga attık diye. Turu bala koyup satamıyoruz amına koyayım ya. takılırsın arada hiç. E aptal lecis oldun. ne yapıyorsun? İki aklım niye hiç yok görünüyor Abi mi? Sağdaki işaretle tıkla hücumo. Sağdaki işaretle tıkla. Kanka tişört çıktı. Ha, buradan. Olum bak lan maçı bir maske dönder. Tişimi yapıştır. Çıkmaz. E. Hata verdi şimdi. Bu ara pik pik. Adam meydan iki defa bastı. Mayback'e gitti. Mayback'e da gelmedi. Kanka bana Mayback 5 kere geçti ya. Ananı sikeyim. Aa, Mayback. Bu Maske. Bu right. maske. Right. Maske. Ananı <gülüyor> sikeyim. <gülüyor> 1 kart sayılı olsun 10 kartlık maske oldu. <gülüyor> Onu da değil. Abi birkağı. bendeki bu şans ne olacak? <gülüyor> yani ki bu şans ne olacak Buna <gülüyor> amına koyayım? Bu ne amına koyayım? Şurdu gibi şurdu. Bu ne amına koyayım ya? Oy, penaltı abi. Yan çok fena. Pal lobak bos. Tut. Bu ne oğlum? Niye kısa bu boylam? Ya, <gülüyor> çerim böyle işi. Aynı Bunlar satılıyor mu lan? Ben bende var. Yok satılmıyor ha. <gülüyor>